gençler selamlar ben sevmeyle hoca sevmeyle hoca matematik kanalındasınız arkadaşlarım bugün e, bu videomuzda sayı kesil problemlerinden 9. testi işleyeceğiz metin yayınları modern problemler çalışma kitabında hazırsanız videoyu beğendiyseniz ve abone olduysanız ilk sorumuzda testimize başlayabiliriz evet şimdi şöyle yaklaştıralım sorumuzu bir halk oyunları gösterisi için ekip oyuncuları Daire şeklinde diziliyorlar Bu oyunu izlemeye gelen Berat ve Özlem Oyun ekibinde kaç kişi olduğunu bulmak için Farklı kişilerden başlayarak Aynı yönde oyuncuları saymaya başlıyorlar Berat'ın saydığı 7. kişi Özdem'in saydığı 15. kişidir Bakın şimdi Berat'ın saydığı 7. kişi Gençler Özlem'in saydığı kaçıncı kişiye denk geliyormuş Hemen gösterelim Özlem'in saydığı 15. kişiye tekabül ediyormuş ve Berat'ın saydığı 22. kişi ise Özlem'in saydığı 6. kişiye denk geliyormuş. Şimdi bu ne demek? Önce soruyu da şöyle gösterelim. Bir halk oyunları ekibi var. Bunlar arkadaşlarım şu şekilde e, yuvarlak çizmişler. Böyle etrafına toplamışlar. Halk oyunları sergileyecekler, Tamam mı? E, şimdi Berat ve Özlem aynı yöne doğru saymaya başlıyorlar. Bakın aynı yöne doğru. Berat'ın saydığı 7. kişi dediği kişi... Özlem'in saydığı 15. kişi oluyor Berat'ın 22. kişi bu Dediği kişi de Özlem'in 6. Kişisi olmuş oluyor Şimdi buna göre demiş Bu halk oyunları ekibinde toplam kaç tane Oyuncu vardır diye soruluyor bize Öncelikle sevgili arkadaşlar Hemen şunu yapacağız dikkatli dinliyorsunuz Bakın 7. kişiden 22. kişiye Geçerken Kaç tane kişi saydı? Bunu bulacağız. Kaç kişi sayar arkadaşlar? 15 kişi sayarsan 22. kişiyi bulur. Şimdi bu da 15. kişinin üzerine 15 kişi saymış olaydı. Çünkü bunlar aynı kişiler. 30. kişiyi bulmak e, bulmalıydı. Heh bulmalıydı ama 6. kişiyi bulmuş. Demek ki belli bir miktar gittikten sonra başa düşmüş. Başa sarmış. Başa sardığına göre başa sardıktan sonra 6 kişi saymış. E şimdi 30 30 kişi olması gerekiyor normalde 30 numarayı bulması gerekiyor ama 6'yı bulmuş o zaman bu grupta kaç kişi varmış? 24 ki 24'ten sonra başa sarmış 6 tane daha saymış cevabımız C seçeneğiydi ikinci soru Doğan kızının doğum gününde evinin bahçesine 8'er kişilik 4 tane masa açmış şimdi 8'er kişilik 4 tane masa açtığına göre toplam 32 tane servis açacak 32 servis pekala her masaya 8 tane tabak, 8 bıçak, 8 çatal ve 8 kaşık koyması için kızı Filiz'i görevlendirmiş. Filiz bazı servislerde bıçak, bazılarında çatal ve bazılarında ise kaşık koymayı unutmuş. Filiz'in açtığı servislerden 27 tanesinde çatal, 23'ünde kaşık, 19'unda bıçak bulunmakta. Şimdi normalde 32 servis var. Demek ki 5 tane çatalı koymayı unutmuş. Daha sonrasında 9 tane kaşık koymayı unutmuş Filiz ve 32'den 19'u çıkardınız 13 tane de bıçak koymayı unutmuş arkadaşlar Dedim, demiş ki Filiz en az kaç tane servisi tam açmıştır Şimdi en az kaç tane servisi tam açmış diye soruluyor Şimdi o zaman şöyle diyeceğim bu bıçak koymayı unuttuğu servislerle kaşık koymayı unuttuğu servisler farklı servisler olsun aynı şekilde çatal koymayı unuttuğu servisler de farklı servisler olsun ki tam açtığı servisler daha az çıksın. Yani 5 ile 9'u toplayın 14. 13 daha 27 servisi eksik açmış. O zaman en az toplam 32 servis vardı ya. 27'sini eksik açtığına göre 5 tanesini tamamıştır deriz. Cevabımız da B şık olur. Devam ediyorum gençler 3. sorumuzda. Bir GSM operatörü internet paketleri ile ilgili yaptığı kampanya dahilinde eee müşterilerine aşağıdaki 3 paketi sunmakta altın paket 15 GB internet veriyor artı 5 GB de yanında internet veriyor hediye olarak gümüş pakette 10 GB internet var ve bronz pakette de 5 GB internet var bu operatör altın paket satın alan müşterilerine aldıkları pakete ilave olarak 5 GB internet hediye etmekte kampanya başladıktan sonraki 1 saat içinde toplam 11 tane internet paketi satılmış ve hediye edilen kısım dışında Müşteriye toplam 90 GB internet hizmeti sunulmuştur Yani şu hediyeler hariç Şu hariç toplamda 90 GBlık Paket satışı gerçekleşmiş Bu bir saat içinde Hediye edilen internet miktarı Yani şu arkadaşlar Bir saat içinde satılan gümüş paketlerin içerdiği Toplam internet miktarının 1 bölü 3'üne eşitmiş hmm. Şimdi o zaman şöyle bir şey yapmamız gerekiyor Bakın çok dikkatli dinliyorsunuz Şu hediyeler şurada satılanların üçte birine eşitmiş. Yani örnek veriyorum, örnek veriyorum. Eğer burada 30 GB gibi bir internet satıldıysa ki 20 GB satılamaz. Yani niye? Çünkü 20'yi 3'e bölemezsin. Onu 3'e bölemezsin. 30 GB veya 60 GB olacak. Varsayalım ki 30 GB internet satıldı. 30 GB'ın 1 biri 10 GB'tır. 10 GB'tır ve 10 GB hediye internet varsa demek ki bu paketten iki tane satılmıştır altın paketten. iki tane satıldığına göre demek ki altın paketten de 30 GB internet verilmiş şu esas e, kısmında. 30 bunda 30 bunda 60 yaptı. Demek ki o zaman bundan kaç tane satılmalı? 6 tane de bundan satılmalı ki 5 kere altından 30 gelsin. Şimdi ne dedik? Şunlar 3 tane satıldı gümüş paketten çünkü 30 GB dedik. Bunların iki tane satıldı. Etti 5. 6 tane bundan satılırsa 11 tane diyor mu? Ediyor. O zaman bu 1 saat içinde satılan bronz paket sayısı kaçtır diye sorulmuştu. Ben bronz paket sayısını 6 demiştim. Cevabımız D şıkkı olacaktı. Devam ediyorum 4. sorumuzda. ABC'de dikdörtgenin biçimindeki bir parkurun kenarları üzerinde yürüyerek bir tur atacak olan Akif parkurun bir köşesinden hareket etmiş. Şimdi bir dikdörtgen çizelim arkadaşlar. Ee, şöyle yaptığımda çizebiliyor muyum? Çizemiyorum. Şöyle yapalım. Özelliği kapatmışız. Şöyle bir dikdörtgen çizelim ve bu dikdörtgeni çizdikten sonra gençler bu adam bu parkurun bir köşesinden başlamış hareket etmiş Akif bir turluk yolun 9 bölü 10'unu yürüdüğünde parkurun köşelerinden birine gelmiş Şimdi buradan hareket etti ya varsayalım ki şu tarafa doğru gidiyor tamam mı ne tarafa doğru şu tarafa doğru gidiyor ve gençler bir köşesine geldiği zaman yolun 9 bölü 10'unu gitmiş oluyor. 9 bölü gittiyse ne kadarını gitmemiştir? 1 bölü 10'unu. O zaman ben buraya K dersem çünkü buraya gitmemiş. Karşı tarafta K olur. Mesela buralarda kaç olur? 4K'ya 4K olur ki toplamı 10K gelsin. Şimdi bana diyor ki parkurun dik kenarlarının uzunlukları oranı hangisi olabilir? Bak zaten 1 bölü 4 veyahut 4 bölü 1. 4 bölü 1, 4 yapar cevabımız da denizli seçeneği olmuş olur. 57. sayfamdayım 5. soru. Çok ama çok güzel bir soru Şekildeki küp biçiminde kutuların 3 özdeş taşıma arabasında oluşturduğu boşluk ve taşmalar gösterilmiştir Hem mavi kutular hem de pembe kutular kendi aralarında özdeş olduğuna göre x artıya toplamı kaçtır diye sorulmuş Öncelikle şöyle diyeceğim Bunların hepsi birer küp yani bütün ayrıtları birbirine eşit bunu unutmayalım Mavi küplerin bir ayrıtına M dersem, pembe küplerin bir ayrıtına P dersem, mavi koyunca 11'lik birimlik, birimlik boşluk kalmış, pembeyi koyunca 15 birimlik boşluk kaldığına göre demek ki mavi pembeden 5 birim daha geniş. O halde arkadaşlar, şu kısma bakalım. Şuradan şuraya yani tabandan bu şeyin taşıma arabasının en üstüne kadar olan mesafe 2 tane mavi ve 24 birimden oluşuyor eşittir diyorum şimdi yandakine bakalım 1 2 3 4 4 tane pembe 4 tane pembe artı 2 birimden oluşuyor şimdi ben mavinin p artı 5 olduğunu biliyorum dolayısıyla mavi gördüğüm yere p artı 5'i monte ederim artı 24 derim eşittir 4p artı 2 gelir buradan 2p artı 10 artı 24'ten 34'ü yakalarız eşittir 4p artı 2 deriz buradan 2p eşittir 32 gelir ve p eşittir 16 olmak zorundadır p 16 ise Mavi de 21'dir. Şimdi x ile y'nin toplamı sorulmuş. x şurası arkadaşlar, y de şurası. Öncelikle mavi koyduktan sonra şurada 11'lik bir boşluk kalıyordu gördüğün gibi. E pembenin de ben 16 olduğunu buldum. Ne kadar taşmıştır o zaman? 6 birimi taşmıştır. Yani y eşittir 6'dır. Bu 1. İkincisi şunun yüksekliğine bakacağız şimdi. Bunun yüksekliği 2m artı 24 m kaçtı 21. 2 kere 21, 42, 42, 24 eklersem bunun yüksekliğinin 66 olması gerektiğini görürsün. Ve daha sonrasında, şunun yüksekliği 21'di, 16 ydı, 16 ydı. 21 bununki de 16 16ydı. 21, 16 daha, 37 yapar. Ben 66'dan 37'yi çıkarırsam, 29'u bulurum ve demek ki x de 29 olacaktır deriz x 29'muş, y de 6'ymış. Bunları toplarsanız doğru cevabın 35 olması gerektiğini gönül rahatlığıyla tabii ki söyleyebilirsiniz. Ve devam 6. soru. Farklı iş yerlerinde haftanın 5 günü çalışan Hakan ve Hasan'ın çalışma saatlerinin bir kısmı aşağıdaki tabloda bize verilmiş. Hakan burada bu saatler çalışmış. Bakın pazartesi 8 saat, salı A saat, çarşamba 3B saat gibi. Hakan ve Hasan'ın çalıştığı her saat için sırasıyla 60 ve 100 lira aldığını biliyoruz. Dolayısıyla Hakan'ın çalışma saatini 60 lira, Hasan'ın saat ücretine de 100 lira diyelim. Hakan'ın haftalık çalışma saati, Hasan'ın haftalık çalışma saatinin 5 4 katıları bu cepte dursun. Hakan'ın salı günkü kazancı, A saat çalışmıştı. Hasan'ın cuma günkü e, kazancına, bu da B saat çalışmıştı. Bakın A saat çalıştığına göre saatte 60 lira kazanıyordu. Dolayısıyla ben diyeceğim ki, şunu şöyle bir çekelim isterseniz, hop. Ve şuraya yazalım 60'la A'yı çarpıyorum bu Hakan'ın kazancı Yüzde ile B'yi çarpıyorum bu da Hasan'ın kazancı. Şimdi A ile B arasındaki bağıntıyı bir bulalım. Sıfırlar bir gitsin gittiler 2'ye böldüm 3A 2'ye böldüm 5B. O halde arkadaşlar ben diyorum ki A kısmına ben 5K derim B kısmına da 3K derim böylelikle 3A 5B'ye eşit olmuş olur. O halde A kaçtı 5K'ydı buraya 5K yazdım. B, kaydı, B, B kaçtı 3 kaydı buraya 9K yazdım B 3K'ydı A'da 5K'ydı buraya 10K monte ettik pekala şimdi gelelim şu ikinci verdiği bilgiye ikinci verdiği bilgide de e, Hakan'ın haftalık çalışma saati 8 10 18 yapar 8 daha 26 artı 9K 5K daha 14K yapacaktır bunu ben gidiyorum 7 8 4 daha 19 yapar 19 artı 13k'ya bölüyorum. Bunun da ne gelmesi lazımmış? 5 bölü 4 gelmesi gerekiyormuş. O halde arkadaşlar içler dışlar çarpımı işimizi görür. Yapalım. 4 kere 26, 104 yapar. Artı 4 kere 14, 56k yapar. Eşittir. 5 kere 19, 95'tir. Ve 5 kere 13'te 65k yapar. 56k'yı bu tarafa attım. 9k geldi. 95'i diğer tarafa attım. 104'ten 95'i çıkardım. 9 geldi. Demek ki k kaçmış? 1'miş. K1 ise burası 5'tir, burası 9'dur, burası 10'dur burası da 3'tür arkadaşlar. Hasan'ın haftalık kazancı sorulmuş. Hasan haftada ne kadar saat çalışmış? Şu kadar saat çalışmışı K1'de unutmayın. Yani toplamda 32 saat çalışmış ve 32 saat çalışarak saatte 100 lira alıyorsa demek ki bir haftada 3200 TL'yi cebine koymuştur Hasan. Hayır ruhlu olsun güle güle harcasın. Cevap demiş. Evet devam ediyorum 7. sorumuzdan Eşit aralıklara ölçe, ölçeklendirilmiş şekildeki kontrol düğmesiyle bir derin dondurucunun sıcaklığı ayarlanmakta. Derin dondurucu herhangi bir sıcaklıktayken Remzi sıcaklığı ar ard iki kez o anki halinin iki katının bir fazlasını ayarlamış. Yani örnek veriyorum. Eksi iki dereceyken en başta. Bunun iki katı eksi dört bir ekledim. Eksi üç dereceye ayarlamış. Eksi üçün iki katı eksi altı bir ekledim. Eksi beş dereceye getirmiş. Hep bu şekilde ilerliyormuş. Remzi'nin ikinci ayarlaması. Derin dondurucunun sıcaklığını mavi bölgeye getirmiş. Bakın. Remzi'nin ikinci ayarlaması şu. Remzi'nin ikinci ayarlamasında bir önceki sıcaklığa ben eğer C dersem iki katının bir fazlasına getirmiş. Ve bu da mavi bölgeymiş. Yani eksi 36 ile -36 eksi ile 32 aralığındaymış. Eksi 36 daha küçük dolayısıyla sola yazdım daha sağa yazıyordum ha pekala bir çıkaralım eksi 37 küçük veya eşittir 2c bu da küçük veya eşittir eksi 33 diyelim ve 2'ye de bölerseniz arkadaşlarım c'yi yalnız bırakmış oluruz yani bir önceki sıcaklığın nerede olduğunu bulmuş oluruz eksi 37'yi 2'ye bölerseniz eksi 18 buçuk yapar eksi 33'ü 2'ye bölerseniz eksi 16 buçuk yapar pekala şu an c'nin eksi 16 buçukla eksi 18 buçuk arasında olduğunu bulduk Demiş ki ikinci ayarlama eğer o anki sıcaklığın 11 derece fazlasına yapılsaydı. Şimdi ne yapıyoruz? 11 ekliyoruz. 11 ekle eksi 7,5 küçük veya eşittir. Ee, C artı 11 o da küçük veya eşittir. 11 eklerseniz eksi 5,5 yapar. Eksi 5,5 ile eksi 7,5 aralığı bakın şu aralıkta bir yerdedir. Yani nereye tekabül ediyor? Sarı bölgeye. Sıcaklığı hangi renkli bölgede olur demiş cevabımız C seçeneği olacaktı. Ve videomuzun son sorusu Gümüş ya da altını ince tel haline getirerek örmeye telkari denir Bir telkari firmasının K ve L olmak üzere iki tane imalat dükkanı ve her dükkanda 15'ten daha az işçisi bulunmaktadır 15'ten az işçi bulunuyor Bu telkari firmasına gelen 200 parça gümüş hafta içinde hazırlanması için K ve L dükkanlarına aşağıda verilen bilgilere göre paylaştırılacaktır Şimdi bilgilerimizi okuyacağız tek tek gümüşlerin bir kısmı k dükkanına kalan kısmının tamamı da l dükkanına gönderilmiş tamam yani açıkta kalan gümüş olmamış her iki dükkandan her iki dükkanda da dükkanda gelen gümüşleri çalışanları da eşit ve en çok sayıda olacak şekilde dağıtmış eşit ve en çok sayıda olacak şekilde yani kaça bölünebiliyorsa maksimum ona bölmüş ve dağıtmış arkadaşlar paylaşım sonunda artan gümüşler bir sonraki haftaya bırakılmış demek ki artan gümüşler olabiliyor ve bunu da bir sonraki haftaya aktarıyorlar pekala l dükkanına 82 parça gümüş verilmiş ve parçalar işçileri dağıttıktan sonra bir sonraki haftaya 4 parça gümüş artmış şimdi 82'den 4'ü çıkarıyorsunuz demek ki 78 tanesi dağıtılabilmiş demek ki benim bu dükkandaki işçi sayım 78'in bölenlerinden bir tanesi 78'i ben çarpanlarına ayırırsam 2 çarpı 3 çarpı 13 yapacaktır yani bu dükkanda 2 tane e, sevgili arkadaşlar ...çalışan olabilir, 3 tane çalışan olabilir, 13 tane çalışan olabilir, 6 tane çalışan olabilir gibi gibi bunları değişken değişken gösterebiliriz. İki dükkanda da toplam 22 işçi çalıştığına göre K dükkanında işçilerin her birine kaç parça gümüş düşmüştür. Şimdi ben diyorum ki bu L dükkanında 2 tane çalışan olamaz. Çünkü burada 2 çalışan varsa diğer dükkanda toplam 22 çalışan olduğu için 20 çalışan olacaktır ama her iki dükkanda da 15'ten az işi çalışıyor. O zaman 3 de olamaz. 6 olabilir. Ya 6'şar kişiye herkese 13'er tane düşmüştür. Ya da 13'er, 13 tane işçiye herkese 6'şar tane gümüş düşmüştür. Tamam. Yani bunlardan ikisi. Şurası işçi sayısı. Şurası gümüş. Düşen gümüş sayısı. Pekala. Şimdi diyorum ki eğer ki L dükkanında 6 kişi varsa 22'den 6'yı çıkarıyorsunuz. Diğer dükkanında 16 kişi vardır. Ve 82 parça gümüş L dükkanına verildiğine göre 200'den... Toplam gümüşten 82'yi çıkarırsanız 118 tane gümüş de K dükkanına düşecektir. Şimdi 16 tane e, işçi vardır dedik ya. Gerçi bu da olamıyormuş çünkü 15 tane az işçi vardır. Kusura bakmayın. O zaman kesinlikle ama kesinlikle 13 tane işçi vardır diyebiliriz biz L dükkanında. Madem öyle 13 tane işçi varsa diğer dükkanda 9 tane işçi vardır. Ve ben 118'i 9'a böleceğim arkadaşlar. Neden? Çünkü K dükkanındaki e, çalışanlara kaçar tane gümüş düştüğünü öğrenmek için. 118'i 9'a bölerseniz 1, 9, 2, 8, 3, 27, 1. Kaçer tane gümüş düşmüş arkadaşlar? 13'er tane gümüş düşmüş. Cevabımız da Edirne seçeneği olur böylelikle. Evet gençler videomuzun ve bu sayfamızın da sonuna geldik. Bir diğer sayfada ve bir diğer videoda 10. testte sayı ve kesir problemlerinde görüşürüz. Sayfa numaraları da 58-59 olacak. Hoşçakalın. Sağlıkla kalın. Ve tabii ki bol bol matematik çalışmayla lütfen... Um último aí.